Ben Yoruldum Hayat Gelme üstüme. Diz Çektim dünyana Amert Yüzümle Gözümden Gönlümden Düşen Düşene Bir Başıma Göz Dağı Verme Gözümden, gönlümden, düşen düşene Gülüksüz başıma, göz alı <gülüyor> Ben yanıldım hayat Vurma yüzüme Yol verdim sevdanın Enderisine O yüzden ömrümdün Giden gidene Şu başımı Edirme beni O yüzden Ömrümden Giden Giden Şu yalnız Başımız Ben Pişmanım hayat saroya çekme dil er senin fazilet kar etme dilime sözlerin varır Dokunur kalbe şu suskun ağzımı açtırma beni Sözlerim ağırdır, noktum kalbim Şu susun ağzımı Aştırma beni